Bugün 9 Aralık 2021 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Jüpiter'le birleşecek. Güne iyimser ve rahat enerjilerle başlayabiliriz. İdealist ve cesur olabileceğimiz sabah saatlerinde günlük işlerimizi de daha rahat yapabilir, maddi manevi şans ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. Sabah saatlerinde bilim, teknoloji ile ilgili kavramlar ilgi alanımıza daha fazla girerken arkadaşlar ve grup faaliyetlerinde önemseyebiliriz. Önemli görüşmeler yapabilir, geleceğimizde belirleyici olacak kişilerle tanışabiliriz. Kadın figürlerden alacağımız destekler de artabilir. Ay-öğlen 12.59'da Akrep Burcu'ndaki Mars'la dik açı yapacak ve boşluğa girecek. Enerji ve motivasyonumuzun artabileceği öğleden sonraki saatlerde kişisel hırs ve arzularla abartılı ve sabırsız davranışlar gösterebiliriz. Maddi manevi, gereksiz riskler almak zarar getirebilir. İlişkilerde de agresyona dikkat edip sakin ve anlayışlı olmakta fayda var. Ay 17 Eylül'de Balık Burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte önümüzdeki iki gün ruh halimiz daha hassas ve kırılgan olabilir. Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız güçlenirken, çevremizdeki enerjilerin daha fazla etkisinde kalabilir, sınır koymakta zorlanabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.